Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şubat ayında kovaları nelerin beklediğini konuşacağız. Evet, Şubat ayı oldukça hareketli başlıyor. 1 Şubat'ta kova burcunda, yani sizin burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu Satürn etkili bir yeni ay olacak. Aynı zamanda sürprizlerin ve aydınlanmanın gezegeni Uranüs'ten de sert bir etkileşim alacak bu yeni ay. Peki sizi kovaları nasıl etkileyecek ve yükselen kovaları bu yeni ay? Şöyle ki kovalar bu yeni ayla birlikte özellikle ayın ilk yarısında bir ve vizyona gitme ihtiyacı duyabilirler. Mevcut konumlarıyla olmak istedikleri yer arasında biraz uçurum olduğunu fark edebilir kovalar e, ve bu uçurumu nasıl aşacaklarını düşünebilirler. E, hedeflerini yeniden e, şekillendirebilirler gibi görülüyor. Zaten e, pek çok kova içinde ek sorumluluklar alabilecekleri, daha disiplinli olabilecekleri bir süreç başlayacaktır yeni ile birlikte. Şimdi ay boyunca aslında kovalar çok fazla göz önünde olmakta istemeyebilir. Biraz içlerine de kapanabilirler. Şöyle ki sadece sevdikleri insanlarla vakit geçirmeyi tercih edebilirler. Aynı zamanda böyle geçmişten gelen, onları huzursuz eden bir öfke söz konusu olabilir ve bu öfke onları sabote edebilir. Yani bu kendi kendilerini sabote edebilir kovalar. Buna karşı dikkatli olmalarını öneriyorum. Ayın ikinci yarısından itibarense ortak işler ve ikili ilişkiler ön plana çıkıyor kovalar için. Bu anlamda aslında bakarsak biraz ayrılık çanları çalıyor diyebiliriz bazı kovalar için. Kovaların akışa bırakmayı öğrenmesi gereken, artık kendilerine hizmet et ilişkilerden kopmaları gereken bir süreç söz konusu olacaktır ayın ikinci yarısı itibariyle Ayrıca Merkür iletişim gezegeni Merkür kendi burçlarında olacak ayın ortasından itibaren dolayısıyla kovaların kendilerini çevrelerine çok daha rahat ifade edebilecekleri bir etkiler alacağını söyleyebiliriz Evet sevgili izleyiciler Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın <gülüyor>